Üniversitelerin penedebiyat fakülteleri psikoloji bölümlerinde kendisini geliştirmiş, bu bölümden mezun olmuş psikoloji alanında psikolojik danışmanlık veren uzman kişiye psikolog denir. Klinik psikolog ise klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış, bu alanda eğitimini almış kişiye klinik psikolog denir.